Devralem programında yine birlikteyiz. Değerli izleyenlerimiz dünya coğrafyasında kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştıran Devralem sizleri evladı Fatih Han diyarına götürüyor. Önemli bir yerden sesleniyoruz. Bu programımızın açılış anosunu, kültür coğrafyamızın önemli bir parçası Makedonya'nın Ohri kentinden, Ohri gölünün ta kaynak merkezinden, kaynak noktasından sesleniyor. Sizleri Makedonya belgeseliyle Ohri'nin kaynağından baş başa bırakıyoruz. Sizin olsanız da ol, geri gelse. Siz olursanız da ol, geri gelse. Servis tamam Ve o müteşeker geri dönüş. Geri dönüşle birlikte çarşıda tekrar bir ee, mola verilecek size. Hem bir şeyler almak için tacılarla işbirliği yaptı, belgelerdir. Ondan dolayı Türkiye'de biraz. Farklı bilinebiliyor. Burada farklı bilinebiliyor. Bunu bunlardan çekilmesiyle bizler burada kalmışız. Türkiye'ye geri dönüş yapmamışız. Ve burada kalmışız. Merhabalar, sizleri tanıyalım. Merhaba, ben Seyfettin Kurtiş. Türk vatandaşıyım ama e, Makedonyalı Türklerdenim. deneyim. de Türkiye'ye göç ettik. Nedir burası e, efendim? uğraşıyoruz. Burası aşağıda gördüğünüz köy. Aşağıda gördüğünüz köy aslında yeni yapıldı. 2 yıl önce yapıldı ama 6. asırda Makedonya'daki Ohrit Gölü'nde balıkçıların yaşadığı bir köy biçimidir. Ekoköy'dür. İlerideki koyda aslında yaşıyormuşlar. Burada bölge olarak turistik açıdan daha uygun olması açısından buraya yapıldı. 2 yıl önce yapılan bir köy. Şu anda hem turizm için hem de gelen Avrupalı turistler ...dalgıçlık olarak burada e, faaliyetlerde bulunuyorlar. Tarihe not düşüp, zamanda noterlik yapmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz bugün tarihler 20 Temmuz 2015. Makedonya'nın tarih ve kültür şehri, turizm merkezi Ohri'den yola çıktık. Şu an Ohri Gölü'nün kaynağına doğru yolumuz devam ediyor. Ohri Gölü dünyanın en temiz göllerinden birisi. Şu an Ohri Gölü'nün kaynağına yaklaşıyoruz. Burası ayrıca Sarı Saltuk namındaki zatın ve makamının türbesinin bulunduğu yer. Ohri'deyiz, Makedonya'dayız. Evladı Fatiha'nın diyardıdayız. Yani bu da isim gerçeğini konuşalım. Turumuz boyunca uzun uzun anlatacağız. Hep Tito-Yugos Tariyesi'nde. Biz biraz daha rahatlıkla. Çünkü bizde e, camiler... Cam <gülüyor> <gülüyor> Oba! <gülüyor> <gülüyor> Kameraya baksa arası giriyor? Evet. Oba! <Gülüyor> Beyaz yerler göreceksiniz bu yerlerden yer altından sular kaynıyor böyle ve e, gölün yüzde 25'lik bölümü buradan tedarik ediliyor şimdi köprüden geçerken suyun ne kadar hızlı aktığını göreceksiniz saniyede 12 bin litre 12 ton su çıkıyor buradan. Yani. Bu şekilde sakin göründüğüne bakmayın. 12 ton su çıkıyor. Buradaki su sıcaklığı yaz-kış 9 ile 11 derece arasında. Suda hiçbir şekilde suya girmek, bir şey atmak, motor çalıştırmak kesinlikle yasak. Çünkü bir milli parktır. <gülüyor> Ve su biyolojik olarak laboratuvarlarda tespit edilmiş. içilecek kadar temizdir. Buradaki su. Hı? Milli parktaki o 750'li fakül burası. İçe doğru gidiyor mu? Oo, para ruota. Göller, ovalar ve sular, ırmaklar bizim Türkümüzü, bizim tarihimizi anlatır. 500 yıl Osmanlı yönetimine merkezlik yapmış. Evladı Fatih Han'ın yarındayız, Makedonya'dayız, Ohri Gölü'ndeyiz. ve Ohri Gölünün tam kaynağının suyunun kaynadığı yerdeyiz ve saniyede binlerce tonun suyun aktığı suyun kaynağındayız. Ohri Gölünün kaynağındayız. Görüntülerimiz var birlikte izliyoruz. İstanbul'dayız. İstanbulluyuz, Öyle mi? Ne güzel. Nasıl gidiyor? Çok hadi çek çek çek fotoğraf çek fotoğraf. Çek. Geciktik hadi gidelim bizden. Evet. Yuvada yapmış. Yuvada <Gülüyor> yapmış. Burası Ohri Gölü'nün e, güzel bir noktası. Seybetli Bey'den evet. bilgi alıyoruz. Evet. Sen Manastırı bölgesi ve Milli Parkı aynı zamanda gölün yüzde 25'lik su kaynaklarının olduğu bölümdeyiz. Karşımızda hemen Arnavutluk sınırı mevcut ve Arnavutlu gölün öbür yakasındaki ilk şehri Pogradet şehri. Gölün yüzde 70'lik bölümü Makedonya'ya ait. Yüzde 30'luk bölümü de Arnavutlu'ya ait. Çok güzel bir çok özel gölümüz. bir göl bu gerek içindeki balık evet, evet. açısından evet e, göl tabi e, bazı gelen misafirlerimiz deniz diye de hitap ediyor bunun da sebebi 13 kilometre 32 kilometre batlarında ve 300 metre derinliği olan bir göl tabi en büyük özelliği benekli alabalığı sadece bu gölde yaşayan bir balık avlanması yasak olan Oğurik gölünün benekli alabalığı mevcut папа он не будет его ловунке не якала орлетову так так так не крату а да да бить Ohri Gölü'nün kaynağı, gözeler vardır, kaynaklar vardır. Sadece su değildir, o tarihtir, medeniyettir. Tıpkı Tuna Nehri'nin kaynağı gibi, tıpkı Ohri Gölü'nün kaynağı gibi, Sakarya Nehri, Fırat Irmağı'nın kaynağı gibi. Şu an Ohri Gölü'nün kaynağına yolculuğa çıkıyoruz. Ohri Gölü önemlidir. Osmanlı coğrafyasının... Evladı Fatiha'nın diyarı Makedonya'nın Ohri bölgesindedir. Evet. Ve belgesel görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz Ohri Gölü'nün kaynağında. Ama ama bazı var. Hayır hayır sen nereye gidiyorsun? Rahat da edemiyor ama şunu yap. Ya sen gel şuraya. Ne yok? Adamız. Dengel denge. Tamam. Ha öyle Hadi el sallayın. Çok, çok Merhaba, güzel bir gizli. E, Ekipler oh, burada. Kaptan. Ha. Merhaba. Merhaba, Merhaba selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Sarabata. Yok karabata, evet. ördek. Evet. Ördek, ördek. küçük. Ay, yaban ördek. Ya. Yuvalar mı var orada? Yuva da var. Evet. Sa. Ramazana geldim, evlat dünyadan geçerek. Ramazana geldim. Ahlakını methetmeden, Kur'an diye sevdim. Ahlakını methetmeden, Kur'an diye sevdim. Kurbanın olam şa... Hadi, çek, çek. Да сум Александар. Има, има прилика да се прошетате по изворите на Црни Дрин. Ногу убаво место каде што може да се релаксира. Чок дузеал би гејзини зол ацкио бен им ле би ликте дио чок дузеал јере дио. E, Oguz Gölü'nün kaynaklarına gidiyoruz. O zaman diyor. bir Makedon Türküsü söylesin bakalım. Şarkı söyle. Şarkı. Yani. Şarkı. ola. Hadi, ah, bak o baba Haydi kacık. Akıdan bitti ola. Ke proşet am poşir oksoka. Ana dembel çarşıya kahve ne Manastırın geniş sokaklarında yürüyüş yapıyorum diye. Bunun da tercümesini edeyim. Yani şarkısı öyle bir şarkı. Evet. Ohri Gölü'nün tam kaynak noktası dağların zirvesinden aşağı gelen suların derlenip toplandığı, yerden kaynadığı bir su. Gerçekten suyun ne kadar güzel olduğunu daha iyi anlıyoruz. Su hayat, su abi hayat, su her şey. Hayatın ta kendisi su ama Ohri Gölü'nün kaynağındaki o suya elde edilmek, o kaynakta seyir sefer yapmak, tarihe not düşüp, zamana noterlik yapmak. Evet, Ohri'ye gidiyoruz. Ohri gölündeyiz. Bergesel görüntülerle devralen çok, çok. farkıyla Ohri gölündeyiz. Belki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, e bu kaynakta bu kadar seyri sefer yaptıktan sonra kaynağın içerisine kaynağın merkezine doğru gidince abi hayat dersek o sudan bir damla da su içmek olmaz demedik. Yönetmen arkadaşım Ahmet Emiran Kahraman Bey bize kaynaktan su temin etti baktı çok yoruldun dedi. Sudan içelim efendim. Sizler adına da içiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Müthiş. Müthiş. Gerçekten hoş, leziz bir tadı var. E, Ekranlardan buralar anlatılmaz sevgili izleyenlerimiz. Zaman ayırmak gerekiyor. Allah Resulü Seyahat edin sağ olursunuz diyor ya. Lütfen seyahat edelim. Kültür tarihimize seyahat edelim. Kültür coğrafyamızı gezelim. Buralar ekranlardan anlatılmaz. Yine siz gelemeseniz biz belgesel parki Devralan Park ile belgesel görüntülerle orinin kaynağına götürüyoruz sizi. Şurada Ne ne ne. Ne Ne Ey Mehmet aracıya biz de Biz de seni seni bekledik. Trabzon'dan çıktık. Dönüşte buraya girin dedi. şeyler kaynaklara görelim. dönüşte bakalım. Merhaba. baksınlar diyor. Biz de biz de Bayramımızı kutladık. Teşekkürler. Ha, te Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Nedir Makedonca teşekkür? Spasipa? Blagodaram. Blagodaram. Blagodaram. Blagodaram. Blagodaram. Blagodaram. Blagodaram. Blagodaram. Evet, Makedonya'da kiliseye çok önem veriyorlar. Sadece Ohri'de 300'den fazla kilise olduğunu. 365 tane. 365 kilise. Daha sakatıp olsun. Git Знаешь, знаешь, что çok güzeldi bak taraftan içini. O taraftan bak. Благодарю. Благодарю. Македондже Назари. Назари. Пашка сегодня. Мы в болгарде. Hey Brooks my friend. Не-не. Я. Так. 4. 3 3. Э, вазу. I would yes, this is my wishes from the future. I didn't I um, uh, I like adrenaline, you know, so much. Uh, for me it's a, very good. Sen Yine gelin diyor yani. Şimdi geliyor, geliyor. Efendi iyi duruyoruz sağ olun. Siz nasılsınız iyi oh, Ohri Gölü'nde Hori de. Hem de. <gülüyor> <gülüyor> tekne Şimdi tatil çok güzel. Şimdi tekneye Ohri Gölü'nün turunu yapıyoruz. Kaynak sularında geziyoruz. Kaynak sularında geziyoruz. Kazım de çok güzel. Kamolitva'da pişman olurum. Saklamayım dedim ki. Neden vurtu ona? Dönünceki. Hadi. O Ama şey, fay yok farklıdır, farklı. Yani. Ama gözüküyor. Ohri Gölü'nden bahsettik ya. Ohri'nin kaynağında gittik, su içtik, kaynağına doğru gittik. Ayrıca Ohri'nin göl üzerinde bir seyir sefer yaptık. Ohri Gölü'nün muhteşem manzaralarını size gösterdik. Dünyanın en temiz gölü olduğunu söyledik. Ohri Gölü'nde kırmızı benekli çok özel alabalıkların olduğundan bahsettik. Dünyada sadece bu gölde bulunuyor. 300 metre derin noktası. Evet. İşte bir tane balık burada ayağıma Ciddi bir balık vurdu. <gülüyor> evet, evet. Tertemiz göl İşte O kırmızı alabalık, bu alabenekli. Alabalık vurdu ayağıma. Evet. Gerçekten, gerçekten muhteşem bir göl. Ve O gölde yüzmeden dönmek olur mu dedik ve teşekkür ediyoruz Koşukavak Turizme. Koşukavak Turizmin sponsorluğunda buralara gelmiştik. Koşukavak Turizm buraları bize gezdirerek tanıtıyor ve biz de Koşukavak Turizm'in o şapkasını takarak şu gölde güzel bir yüzelim dedik. Muhteşem manzaralı Ohri Gölü ve göl gerçekten tertemiz. Hemen elimize uzatsak balık yakalıyoruz buralardan. Ama çok kaçıyoruz kırmızı benekli balıklar. Müthiş, gerçekten görülmeye değer yerler. Evladı Han diyarı, bu bölge Ohri Gölü, neden Ohri dendiğini biraz araştıralım dedik. Osmanlı Paşaları burayı fethederler ve çok yorgundurlar. Zira coğrafya müthiştir, Adriatik sahillerine yakındır, Arnavutluk'tur, vardır Manastır'dır, Resne'dir, Resne hemen yanı başımızda bir yer. Ciddi şekilde buralarda çarpışmalar olur ve burası fethedilir. Bu muhteşem manzarayı gören Osmanlı Akıncıları, Osmanlı Paşaları derler ki, oh be ve oh ohri olur ve adı böyle nesilden nesile devam eder. Evet Ohri'deyiz. Bugün 20 Temmuz 2015 tarihler ve biz Ohri'de tarihe not düşüyoruz. Halveti Tekkesi. Merhum e, Özal'dan Bülent Ecevit'e birçok devlet adamının ziyaret ettiği Halveti Tekkesi burası. E, ve namaz vakitleri açılıyor bu tekke. Kaçtın. Kaçtın. İnkada mesele neler neler olabilir. Yani, yok değil mi? Burası Ohri, Evladı ı Fatih han diyarı, Makedonya'nın güzel kenti Ohri. Ve Ohri deyince Ohri incisi aklımıza geliyor ve biz de incinin hikayesini öğrenmek istedik. Böyle çarşı pazar gezerken bir hanfend yarasıdık. Merhaba sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Handan Yahya Ohri'de yaşıyorum. Üsküp'te Türkoloji bölümünde okuyorum ve burada gördüğünüz gibi yaz sezonu olduğu için burada <gülüyor> halkımıza, gelen Türkiye vatandaşlarına OHRI'ncisini tanıtmaya çalışıyoruz. Biraz tarihçisinden bahseder misiniz? Ne zaman bu hikaye ne zaman başlamış burada? Bu hikaye OHRI hani ilk, ıı, i̇lk yüzyıllarda kurulduğu zaman hani e, ilk ohri tanımaya başladıklarından beri bugüne kadar günümüze gelmektedir. Ohri şöyle anlatayım size. Bu ilk gördüğünüz bu ilk gördüğünüz sedeftir. Hani midyedir. Şunun gibi. Bunun içeri daha kaygan olduğu için içi işleniyor ve bu hale getiriliyor. Hani özel kalıplarla e, topçuk şey, top topçuk halinde işleniyor. Daha büyük, daha küçük ve çok daha büyük şekiller vardır. Dizilmiş. Burada en küçük şekli bulunmaktadır. Yavaş yavaş büyüyor ve daha büyük boyları da mevcuttur. Peki, Sedefler, istediler. Isteğebilen... Nelere dikkat etmeliler? Yani burada hep inci satılıyor. Evet. Buraya gelecek. Şu anda Devralen programının konusunuz sizler. Ohriye gelindiğinde ince alınıyor. Nelere dikkat etmeliler? Nelere dikkat etmeliler? Öncelikle Ohri incesi denildiği zaman hani ağır olması, bir de elde tutulduğu zaman soğuk olması gerekiyor. Bunun yanmaması gerekiyor. Çünkü üzerindeki kaplamadır. Hani bazı yerlerde içinde plastik olduğu için yanma ihtimali çok büyüktür. Çünkü plastik gerçek müziyonu üzerinde taşıyamaz. Hani bir zaman sonra veya uzun bir süre sonra e, dökülür, parçalanır veya kırılır, patlar. Ohrincisi ise öyle değildir. Çünkü içindeki gerçek bir taştır. O taşın adı da sedeftir. Hani midye kabuğudur. Onun üzerine balığın pullarından imizin atılıyor. Bu imizin hani bir, kez, bir seferde atılmış değildi. Defalarca üst üste atılıyor ve bunun patlama, kırılma veya yanma ihtimali neredeyse hiç yoktur. E, bunun gerçek olduğunu nasıl anlayabilir diye soracak olursanız, bunun az önce dediğim gibi soğuk bir de ağır olması lazımdır. En küçük boyu bile ağırlığını gösteriyor. Elinize aldığınız zaman hafif bir ağırlık hissedeceksiniz. Bu kadar. Peki bunun sahteleri de oluyor. Evet. İnciyi nasıl kullansınlar? Bir de alıp buradan gidiyorlar. Nelere Bundan dikkat? Alınıyor inciler. Ondan sonra hani üzerine bu sonuçta bir kaplamadı. Üzerine direkt parfüm sıkılmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Sonuçta e, parfüm bir kimyasal maddedir. İster gümüş, ister e, inci vesaire yalnız o ninci değil, başka inciler, hani kültür incisi vesaire diğer inciler, sedef bile, e, mercan vesaire diğer taşlar bile kimyasal maddelerden etkileniyor. Bunun için e, bu takıların üzerine direkt parfüm sıkılmadığı sürece hiçbir sorun yaşanmaz. Siz Türkolojiyi okuyorsunuz, evet. Makedonya Devlet Üniversitesi. Doğru. Biraz anlatın Türkoloji tarihinde Makedonya'nın yeri. <gülüyor> Türkoloji tarihinde. Zor soru söylediğine şimdi buralara <gülüyor> girmeyelim. <gülüyor> Öyle mi? E Makedonya'da kaç Türk yaşıyor? Makedonya'da kaç Türk yaşıyor? Yüzde olarak yüzde dört Türk yaşıyor. Türk yaşıyor. E, Türkiye'ye ne selam söyleyeceksiniz? Özellikle gençlere, e, buradan giden insanlarımız var. 150 bin insan göçmüş buradan 1949-1956 yılları arası. Şu anda milyonun üstünde Makedonya Türkü yaşıyor Türkiye'de. Onlara bir seslenelim. Hadi mikrofon size. Onlara bir seslenelim. Burada bizleri unutmasınlar. Sonuçta götürdükleri yerler kendi toprakları. Burada Osmanlılar 650 sene yaşamışlar. 560 yaşamışlar Pardon. 560 sene yaşamışlar. Buradaki Türkler e, zorlu dönemlerden geçmiş, komünist dönemi, bir e, uzun bir zaman, uzun bir müddet Müslümanlık e, din yasaklanmış burada. Ve biz bu, buna rağmen burada e, kalmayı, burada dilimizi, kültürümüzü, dinimizi korumaya başardık. Onlar da bunu unutmasınlar, göçmüş olabilirler fakat burası hala onların toprak, toprakları. Burada tekrar Türk olabilmemiz için, Türklerin çoğalması için onların buraya gelmesini, ve burada e, buradaki güzel şeylerin beraber paylaşmamızı istiyorum. Ne kadar Türk gelirse biz o kadar mutlu, o kadar mesut oluruz. Efendim son bir şey soruyorum. Ee, akademik çalışma yapmak isteyen yüksek lisans, doktora, siz doktora yüksek lisans falan yapacak mısınız? E, kısmetse yapmayı düşünüyorum. Ne üzerine yapmayı düşünüyorsunuz? Ne üzerine? Ben aslında Osmanlılar üzerine yapmak istiyorum. Hani Osmanlılar sonuçta burada büyük izler bırakmış, büyük en azından en azından bizleri buraya bırakmış. Hani biz burada kendimizi unutmayalım, kendimizi hatta geliştirelim daha fazla nüfus olarak büyüyelim ki burası Makedonya olmaktan çıksın, Türkiye'nin küçük bir bölgesi olarak kalsın. O zaman teşekkür ediyorum, kolay gelsin. İsim, İsim İyi günler. İsim? <gülüyor> Handan. Handan? Handan Yahya <tık> Selamun Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Şerafettin Şahin. Burada görevli olarak çalışıyorum. Yani ibadet ederiz. Halveti dergahı. Bu deryahta Halveti deryahıdır. Doğru dediniz. Ee, Halveti deryahi burada yakın 330 sene civarında bir kurumdur. Bu derya başta gelen tülbeyi i Sarıte olan bir Mehmet Hayati Hazretleri burada bu dergayı kurmuştur. Öylelikle işte biz olduğu kadar, elimizden geldiği kadar işte bu dergâhta, hizmette bulunmaktayız. Maalesef işte biz biraz azınlık yiyiz. Burada fazla zikirler, ibadetler olurmuş. 50 sene sene kadar, şimdiye sonra, İnşallah daha güzel olacak umut ederiz çünkü çok göçmen olmuştur Türkiye'ye 50 senelerinden sonra. E işte dediğim gibi bu dergâhta ortalama işte 30-40-50 civarında bir cemaatimiz bulunur. eşini şimdi maalesef demeyelim ki bayramlarda fazla, Ramazan'da fazla. Bu dergâh işte ayakta Tutmak için elimizden geleni kadar, ister az yani devam ettirelim İnşallah da devam edeceğiz. Devam. Ee, Ohride kaç cami var? Ohride ibadette 10 tane cami var. 10 tane cami evet, var. Bir tane daha en üst dilde ibadette ama belki o da onu da söylerler ki o da ibadete geçirilecek Geçmişte ne kadar cami varmış burada? Burada fazla cami varmıştır. Yakın. Tam şifresini bilmem ama fazla varmıştır. Son ne biliriz, 53'ünde göl kenarında bir cami yıkmıştır, Laci Kasım camısının, o en yenidir. İşte gördüğünüz gibi Ali Paşa burada, merkezde aynı, minaresi de yoktur. E işte bir gireşimde vardır. Türkiye'den öyle duydum ki bir minare olacak. Minare olacak. İnşallah. Efendim 360 tane ohri kilisenin olduğunu öğrendik. 365. 365 kilise. Evet imanız. Bir şey değildir ya. Evet. Onlar işte onunla o şeyi diyorlar. Ama dinleri... Mutlaka olsun ama yıkılan camilerde yapılsın. Efendim Türkiye'de çok sayıda Makedonya Türk'ü yaşıyor. Var, göç. işte o göçlere ki... bir göç... Bir mesaj verin buradan. Valla onlar gitmeseydiler daha iyi olurdu. Ama maalesef işte Allah'ın takdiri. Onlar da gitmişler. Benim amcam ilk önce mesela. 59'da buradan göç etmişler. Onlara ne diyebilirim? Biz yetim gibi kaldık. O kadar inşallah. Gene gelen sıra belki fazla Türkiye'den gelenler şimdi bu 2-3 sene zarfında gelenler. Türkiye'den epey o yakın 10-15 bin civarında Türkiye'den gelen misafirler vardı. Turist olarak da? Onların aralarında de... tabi o eski göçmenler, neki Üsküp yani bir tane Makedonya'dan. Onlar eskiden gitmişler, işte dede, baba vatanlarını bir daha görmek için gelirler. Onlardan Allah razı olsun ne diyebilirim? Şimdi o takdiri ilahi, o Allah öyle yazmış ki biz Takılalım. Olsaydı bu okri kasabası yüzde seksen Türk mi? Elhamdülillah Müslüman diyelim. Peki bir ilahi var mı? Söyleyeceğiniz bir ilahiyle veda edelim. Vallahi ilahi için pek ben sizi Peki. şey yapamadım ama... Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şey çok sağ olun. Dergi, hale... Allah İslam alemine birlik, beraberlik versin. Sizler de üteye, bizler de burada. Allah Türkiye'yi muhafaza etsin. Düşmanın şerrinden. Bizleri de burada Allah muhafaza etsin. İşte İslam alemine bir uyanıklık Allah nasip etsin, uyansınlar, yani Türkiye'de olsun, bütün dünyada olsun ki bizim düşmanımız her vakit gayrimüslimlerdir. Hem gayrimüslimlere yani desteklemeyelim, satılmayalım önce diyeceğim böyle daha basit. Çünkü çok para için de satılırlar. Biz takip ederiz bu Türk televizyonlarından para için ne yapmazlar. Siz Devralem programını da izliyorsunuz galiba. E şimdi yazın biraz e, maalesef yoktur vaktimiz. E, şey yapamayız. E, vaktimiz olmadığı için ama takip kaşın fazla takip ederiz. İzlediniz yani, İzlediniz. tanıdınız buraya e, gelince tabii, yani tabii, hoşuma tanıdım. da gitti böyle. Yok, e, dikkat etmedim. Türbeye sahipte oturmuştum çocukluğunda. <Gülüyor> Tanımadım ama şimdi karşımıza çıkınca o zaman tanıdım. Tanıdınız Devralem. E, Devralem'in Makedonya Ohri'de de izleyicileri oldu. Hele böyle Hoca Efendi izlemesi bizi mutlu etti. Sağ ol, efendim teşekkür sağ, ediyoruz. Sağ ol, sağ ol, Halveti dergahındayız. Efendim. Görüntüler evet. aldık. Sizleri yine baş başa bırakıyoruz. Halveti dergahında. Ee, biz de İstanbul'dan Ohri'ye e, gezmek için e, bu Osmanlı'nın kültür mirasını, manevi havasını solumak için geldik. E, Ailemde nasip oldu. Biz de e, Dilişi Arturul dizisini e, yapımcısıyım. Aynı zamanda da e, Halveti yolunun yolcularındanız. E, burası da Halveti e, Dergahı'nın Hayati Kolu'nun Pirevi Hastanesi. Yani kurucusunun ohi, değil mi burası, merkezi. Merkezindeki Halveti e, Hayati Dergahı. Biz de nasip oldu ziyaret etmek. Ee, Üsküpten başladık ziyaretimize. İnşallah Mostar'a kadar ineceğiz. Burada hani gezilecek hem e, manevi yerler var, hem turizm açısından da bizim bütün halkımızın görmesi gerekli olduğu çok kuvvetli bir alan. E, manevi olarak da ve burada hakikaten Osmanlı olduğunu hissediyorsun. Kardeşlerimizle beraber olarak onların yaşadıkları sıkıntıları ve bu coğrafyadaki dedelerimizin neler yaptığını, 600 sene, 700 sene nasıl hizmet ettiğini görmelerini arzu ederiz. Herkes inşallah nasip olur, ziyaret eder. gibi gördünüz. Yahya Kemal'in memleketi, Ovası, o taş köprüsüyle, eyvallah, Evladı Fatihan. Ne ifade ettik gördüğünüz duygularınız Üsküp, Makedonya için? Valla Makedonya Üsküp e, şu anda tabi eski Osmanlı kültürünü, e, kaybetmeye çalıştırıyorlar. Ta Osmanlı o köprünün üzerinde, girişinde ve çıkışında Makedonların e, şeylerini heykellerini koymuşlar. Yani gelip sahip çıkmamız lazım. Bizim kültürümüzü yavaş yavaş e, kaybetmeye uğraşıyorlar, e, belli etmeden. Osmanlı köprüsü arada kalmış, etraf bütün heykelleri dizmişler. Ee, ve e, tek başarıları da Müslümanlara karşı olan zaferleri olan kişilere heykellerini dikmişler. Ama Üsküp yine de Üsküp yine de Osmanlı'nın evet. kokusu var. Ee, hele ki Ohri, hele ki Bosna. Hani e, anlatılmakla e, yaşanır diyorsunuz ve görsünler. Görmek Efendim, son olarak şunu sormak istiyorum, siz tarih dizisini yapan bir evet, şahsiyetsiniz ve tarih çok önemli. Devralen program olarak biz diyoruz ki tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Tarih bilinci noktasında özellikle üniversitelerimiz, gençlik ve Türkiye kamuoyu. Son mesajlarınızı Ohri'den alalım. Evet, sağ olun. evet Tarihimizi bilmemiz lazım, okumamız lazım ve gelecek nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza anlatmamız lazım. O yüzden bilmediğimiz şeyi anlatamıyoruz. Lütfen okuyalım, lütfen gezelim, görelim ve ne olur biz bir nebze sizler gibi bu tarih konusunda yani bir dizi yapmaya kalktık ama asıl amacımız dedelerimizi bir Ertuğrul Gazi anlatmaktı. İnşallah faydalı olmuştur. O yüzden hep beraber olalım, birlik olalım. Tarihimizi yaşamaya çalışalım hiç olmazsa. 21 Temmuz 2015 Fohri Şehir Merkezi'nin içerisinden geçiyoruz. Eee, manevi, manevi. Bu kuşlar. Bu kuşlar. Bu bir ara. Nerede bulacak o yansı. Bu şiir şenliklerinin düzenlendiği yerdeyiz. Muslar arası Truka şiir şenlikleri burada düzenleniyor. Kaladilim burası, atfiyadhe dökülüyor Fohri Gölü'nden doğuyor. Avrasya'nın kalbinde, medeniyetin beşiğinde, Anadolu ve Balkanların kadim toprakları. Her mevsim farklı şehirlerde hizmetinizde olan koşu turizm, Mezopotamya'dan Rumeli'ye uzanan köprüleri, nehirleri, yaylaları, dağları ve tüm güzellikleri sizlerle buluşturuyor.